Gebelik için dikkat edilmesi gereken diğer konulardan bir tanesi aslında gebelik sürecinde değil ama gebeli hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken bir şey. Nedir? Bir doktor kontrolüne gitmek. Gebe kalmadan önce bu kararı aldığınızda mutlaka bir hekime görünün. Hekim sizi değerlendirdiğinizde rahim yumurtalığınızda herhangi bir problem var mı? Bir enfeksiyon, bir miyom, bir polip gebelikten önce müdahale edilmesi gereken bir durum var mı? Öncelikle buna bakacaktır. Yine bunun dışında sizden bir takım kan testleri alınacaktır. Mesela goiter, Belki de guatırınız var bilmiyorsunuz. Ama goiter gebelikte o kadar önemli ki bebeğin zeka gelişimini etkiliyor biliyor musunuz? Bu nedenle gebelik hormonun gebe kalmadan önce guatır hormonunun normal olması gerekiyor. Bunu görün. Bunu gördükten sonra mutlaka gebe kalın. Ha varsa da guatrda bir problem, ilacınız başlanıp kan düzeyini stabilize edildikten sonra gebe kalmaya çalışırsınız. Yine biz genellikle gebelikten önce bir 3 ay kadar folik asit kullanımını tavsiye etmekteyiz. Folik asit bebeğin beyin sistemi, santral sinir sistemi gelişimi için önemli. Malum günümüzde her ne kadar iyi beslendiğimizi düşünsek de hepimiz paketli gıdalar, inorganik besinlerle beslenmekteyiz. Bu nedenle eski gibi demirimiz, folik asitimiz, her şeyimiz depolarımız dolup taşmıyor. Çoğumuzun birçok eksiklikleri var. Folik asit gebelik için önemli olduğundan dolayı gebelikten önce de takviye alınması gereken bir durum. Yine gebelikten önce bakılması gereken şeylerden bir tanesi tokso ya da benzeri paraziter hastalıklar. Bu paraziter hastalıklar siz gebe değilken geçirdiğinizde hiçbir zararı yok. Fark etmiyorsunuz bile. Ayakta geçiriyorsunuz. Ancak gebe olduğunuzda bebeğe de geçebileceği için bebeğe de kalıcı hasarlar yapabiliyor. Bunları o an aktif geçirmediğinizi mutlaka bir kan testi Ile teyit edin. Bu sebeple gebelikte ya da gebelikten önce dikkat edilmesi gereken şey mutlaka bir doktor bulup gidip kontrolüp her şeyin normal olduğunu görmek ve planlı gebe kalmak.